Evet, Değerli arkadaşlar, bu hafta İslam Felsefesi okumalarında Taşköprüzade ve Düşünce Dünyası'nı konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Müstakim Arıcı hocamız. Kendisi zaten Taşköprüzade'nin külliyat projesinde Mehmet Arıkan'da değil mi hocam? Diğer arkadaşın adı. Onunla beraber e, Taşköprü Zadeler yani aile olarak onların bir e, biyografisini çıkarmaya çalıştılar. Bu İlem'den basıldı 2020 yılında. Taşköprü Zadeler ve İsamettin Ahmet Efendi. Bugün de biz bu e, kitap, bu yayın ekseninde Taşköprülü Zade'yi tanımaya çalışacağız. Hocamız tabii çok büyük bir emek sarf ettiği için bugün e, kendisini davet ettik. Bize Taşköpürüzade'yi bir anlatsın. 16. yüzyılın Osmanlı düşüncesinde önemli bir bilgin, alim tipi. Biz tabii Zadeyi daha çok ilimler tarihi, ilimler tasnifi açısından tanıyoruz. Yani şekayet üzerinden tanıyoruz ama onun felsefi yönü, tasavvufi yönü, kelami yönü ve hatta diğer dini ilimler ve dil ilimlerinde de ağırlıklı bir alim tipi olması hasabıyla çok önemli bir yönü var. Çok yönlü bir düşünür. Bugün hocamız bize Taşgöp Müzade'yi anlatacak. Ben sözü uzatmadan hocama bırakayım. Buyurunuz hocam. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Davetli. <gülüyor> İnşallah istifadeli bir seminer konferans olur. Dinleyenlere ve daha sonra dinleyecek olanları da hayırlı ramazanlar ve şimdiler, hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam, Taşkut Büzadeler ailesini aslında çalışmış olduk son e, kitapta. Nehret Arkan, değerli kardeşim, arkadaşımla beraber. E, <gülüyor> fakat öncesinde tabii benim e, Taşkut Büzade'ye yönelik ilgim daha bir gerilere gidiyor. Ve biraz da pratika sefer eserlerine neşil ve tercümesiyle başlayan bir ilgi. O sırada onun Reba Risadesi. 2014-15'te benim çok dikkatimi çeken bir eserdi. Şimdi onu yayına hazırlıyoruz inşallah. Bitmek üzere. Dolayısıyla Hı. bu biyografi ve aileyle ilgiden önce tabii ki daha geriye gidersek her dediğimiz gibi ilahat Öztürkçesi yıllarında bir şekilde yani bu Katip Çelebeli, Taşköklüzade gibi isimleri mutlaka duyuyoruz. Yani duymasak bile hocalardan derste ilk etapta duymasak bile okuduğumuz kaynaklarda bir mutlaka keşfizlünün ve Miktar Hustade adına denk geliyoruz. Dolayısıyla Taşgöp ve Katip Şelebi gibi isimler, İslami bilimler veya İlahiyat Hökullesi, İslam İlimler, Bilimler Tarihi çalışan herkesin ilk başvuru kaynakları arasında yer alıyor. Benim de tabii haliyle öyle oldu ama daha ziyade Taşgöp Rüzade'nin dünyasına girme, onun ahlakı adı diye şahidini çalışmakla başladı. Sonra iki tane daha eserini, ahlak eserini ve siyaset eserini Taşköp Müzade külliyatı kapsamında tahrik ve çevirisi imkanı oldu. Bunların akabinde bu iki Neşir Çeviri kitap çalışmasının akabinde doçentlik kitabımı da Taşköp Ahlak ve Siyaset Düşüncesi üzerine hazırladım. Sonra bu biyografi konusuna geçtik. Kitabın başında da ifade ettiğimiz üzere aslında bu 2016 yılında yapılan bir sempozyumu <gülüyor> sempozyumda sunulan tebliğlerin kitaba dönüşme aşamasında bize teklif edildi ve bir Giriş makalesi olarak e, teklif edildi, işin doğrusu. Ama e, öyle bir malzeme çıktı ki, ki bu malzemenin bu kadar olacağını, e, yani ben de Mehmet'te de, tahmin etmiyorduk. Çok bu bir veri çıktı. Ve böyle olunca da e, bu e, verinin bir e, makaleyle e, nihayetlendirilmesi çok zor gözüktü. E, biz e, o iki cilt olarak, basılan tebliğ kitaplarından bağımsız bir kitap yapalım dedik ve süreçte de uzadı tabi yaklaşık iki sene sürdü. <gülüyor> tabi de okuduk. Tabi çok ayrıntılı hakikaten yoğun bir bilgi var. Sanırım Taşköp Rüzade ile ilgili karanlıkta kalan herhangi bir nokta yok. Yani birkaç belki mesele de sizin de kitapta belirttiğiniz gibi çok böyle hani bu konuda bilgimiz yok, belirtmemiş dediğiniz ve öyle geçtiğiniz yerler var. bunun dışında çok ayrıntılı, çok detaylı bilgiler vermişsiniz. Evet hocam. şimdi de hemen söyleyelim. E, Taşköprüzade'nin e, vefat yıl dönümündü 15 Nisan. Bu programı ben e, hocama teklif ettiğimde, tabii bir ay önce falandı, belki de daha uzun bir süre. E, hocam Taşköprüzade'yi e, anlatalım demişti. E, özellikle 15 Nisan'a e, doğru olan bugünkü programımıza, bu meseleyi almak istedim. Bu meseleyle yani hem 461. Vefat Yol dönümü böyle anlamlı olsun diye bunu da belirtmiş olayım hocam. Buyurun. Bu meselede bir rahmet deniyoruz hem kendisine hem <gülüyor> aileyi. Şey diyordum, yani evet siz dediniz ya, açık, böyle kenarda kalan bir şey yoktur <gülüyor> diyelim <umuyor gülüyor> ama yani bunu da ilk defa buradan söyleyeceğim. Yani biz sürekli bir şeyleri kenarda bıraktık. Çünkü bitmeyecek bir şey. Dedik artık bunları ikinci aşamada, ikinci baskıda falan ekleriz. Bu <gülüyor> kitap basıldıktan sonra iki tane daha yeni eserini bulduk. Yani onlar mesela şu an kitapta yazmıyor. Aaaa. Ki çok ayrıntılı ve yıllar süren bir kurcalama, taramaya rağmen anı şeyler olmuş. Tabi bir de bunların yorumlanması var o ayrı bir konu tabii ki yani biz ona da çok girmedik mesela Düşünce Dünyası'nı tahlil eden bir bölüm yok kitapta yani mesela kelamcılığı, işte dilciliği falan gibi. Onlar da zaten başka başka çalışmalar yapılıyor ama yani inşallah ileriki zamanlarda belki bu kitap genişletilirse olabilir. Sanırım İhsan Hoca ile İbrahim Hoca çalıştılar öyle bir şey o külliyattan çıktı da. Yine e, yani bilgi, bilim ve varlık başlığıyla. Bu kastettiğim oydu, o Sempozyum kitabı olmadı. Sempozyumda sunulan teminlik, <gülüyor> iki cilt olarak eşit edildi. Ve <gülüyor> <De> tabi bunun falan <gülüyor> tezlefçeden yapılıyor ama hala hiç çalışılmayan yönleri var elbette. Yani masa uçlu, kurutu, kurutu, birikimi ve bence hala keramcılığı üzerine ciddi bir çalışma. E, Gerekemiyor, daha, daha detaylı bir çalışma, ayrıntılı bir çalışma. Bunlar e, uzun vade olacak. E, fakat şunu söyleyebilirim. Mesela bu 2016'da e, Taşköp Müzadek Külliyatı e, eserlerinin, nazari alandaki eserlerinin Neşir ve Çevirisi e, projesi 2011'de başlamıştı. 2016'da 5 cilt olarak basıldı onlar. Şimdi onlara bir 5-6 cilt daha geliyor. Tam e, sayısını bilmiyorum ama mesela 50 e, liva Ulmer keram Keran ve Metafizik konusu arasındaki ilişkiye ve bilinç felsefesine özellikle odaklandığı yani ilimlerin konusu meseleleri problemleri odaklandığı eser. Ki onu üç defa yazıyor. İki defa yazdıktan sonra üçüncü kez tasidili bir şekilde neşrinini yapıyor ve bir yakın zamanlarda. Onda eşref hoca, eşref Ataş hoca şey yaptı neşir ve çevirisini. Bu yıl içerisinde basılması planlanıyor onların 2022'de. Dolayısıyla bir taraftan külliyatın diğer kısımları çalışılıyor ve orada o eseri çalışanlar haliyle eserin başında bir e, yorum da yapıyorlar. Bir inceleme bölümü oluyor mesela. Ama daha bu münazara eee risalesi ve şerhi var. Ve onu o kişi, onu çalışan kişi daha iyi yorumlar haliyle. Yani biz evet. e, bu çok görlü alim eee Tufiliye şimdi Taşköprüzadeler biz onların yani her yönünü e, bugün çalışamıyoruz ve haliyle disiplinler arasında paylaşılıyor şeyler. Eee evet. mesela ben fıkıhçılık üzerine bir şey söylemem e, doğru olmaz veya başka bir alanda. Ve velhasıl e, daha Aydınlatılması gereken hususlar var ama e, iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Yani Osmanlı, İdmiye, Tarihi çalışmaları e, oldukça e, ivme kazandı. Çok güzel çalışmalar, neşirler yapılıyor. Bir taraftan da böyle monografiler ve sempozyumlar. E, i̇nşallah e, daha e, şey olacak yani. E, tabii bu sırada biz e, çalışmanın hikayesini Tabii Biraz e, başka konuları düşünmüştüm ben ama. Yani biraz böyle irticali gittiği için. Ben hemen şunu sorayım hocam, e, Taşköprüzade'nin e, tabii tahkikli, neşirli e, kaç tane eseri var şu anda veya edilmemiş toplamda kaç eseri var yani belirlenmiş kataloglanmış kaç eseri var bilginiz var mı? Evet hocam bu soruyu isterseniz şöyle bir kenarda tutalım. E, ben bir şey daha söyleyeyim ondan sonra e, bunları geçelim. Bu, zaten bu da vardı benim şeyler arasında, <gülüyor> notlar arasında. Şimdi hocam bir ekrana bir şey yansıtmak istiyorum ben. Tabii. E, varsa eğer. Tabii. Meryem hocam yardımcı olur. Açtım hocam. Evet bu ekrandaki şeyde kitabın kitabı sonuna koyup burayız. ailenin e, şeycresini çıkartmaya çalıştık ki aslında. En son 1620'lerde vefat edenler, 1620 ler, 50'lerde orada bıraktık. Devamı da geliyor aslında da biz 17-18. yüzyılda şey yapmadık. Yani başka şecerilerden devam ediyordu. Bu çalışmayı yaparken birçok şey bulma imkanı oldu. Yani yeni bilgi ulaştık. İşte bu tam kamil bir şecere diyebilirim. Ha. Kaynaktan hareketle bunu çıkartma imkanı oldu. Yani... Çok. Tam bir şecere yani. Evet. E, eşim, eski tarih nereye kadar gideceğim orada Biz tabii şu ne? an ben telefondan bağlandığım için göremiyorum net olarak da. Tamam hocam. Şimdi Taşköprüzade dedesini anlatırken şakayitti. Hı, -hı. E, işte bu Cengiz istilasından kaçıp da e, <gülüyor> daha Batı'ya doğru geldiler. E, Anadolu'ya geldiler filan diyor. Hı -hı. E, fakat orada kaç nesil e, kendisiyle e, dedesi arasında var? Yani dedeler geliyor tabi. Hmm. E, dedesi babasının babasıyla ilk gelenler arasında kaç nesil var? Onu e, tespit etmekte bir takım problemler vardı. Biz böyle bir şey çıkarttık ve yani 1250'ler ile tekabül ediyor takviven Anadolu'yu yurt edilmeleri ailenin ve e, özellikle e, dedesi Hayrettin Halil ve ondan birkaç göbek geriye kadar olanlar e, elimle uğraşıyorlar. Hmm. İşte sen bunları e, tespit etmek e, önemli bir şey çünkü bir yeri oturması lazım. Bazı bilgiler böyle tekrarlanıyor ama doğrulanmıyor. Yani tahkik edilmesi gerekiyordu. Yani bu başta olmak üzere bir sürü. Yani eserleri, ulaşılamayın eserleri. Şimdi onun için sizin sorunuzu oradan da bağlayabilirim. Yani eserleri ona aidiyeti şüpheli olanlar kaynaklarda kendisine nispet edilenler falan Bunları tek tek ortaya koymak için çok fazla yazma taramak gerekiyor ve yaklaşık bir 80 civarında eserini biz burada e, ...listeleyebildik ve bölümleri de ayırdık onun. Yani ilim dallarına göre bölümlere ayırma imkanı oldu. Evet, Bunların yaklaşık bir... ...büyük bir kısmı kısa Risaleler e, şeklinde. E, 20'nin üzerinde eseri... E, ...neşredilmiş vaziyette. Yani Şekayık ve Müstahur daha çok biz o ikisini biliyoruz. Evet. evet. Olmak üzere bu Taşköp Üzeri Külliyatı projesiyle... Neşir streksi 20'de geçti. Yani 25-30 arasında bir şey olması lazım. Şu an tam emin değil. Böyle ayrı ayrı basılanlar da var. Şak'ın ahlakül adudiye yekten çıktı oda. Evet. Şimdi hocam mesela bu şey kalan noktalardan bir tanesi ailenin, babanın yani Müsterdür'ün Mustafa'nın kendisinin <gülüyor> de oğlunun kabirlerinin nerede olduğu problemi bunun üzerine de epey bir yani ikinci kaynak orada hareketle e, arşiv kaynakları e, tarama imkanı oldu ve e, birçok kaynak bugün Fatih'te Seyit Belayet Türbesi haziresinde e, olduğunu işaret ediyoruz. Oraya da gidip bakma imkanı oldu. Bayağı böyle zor bir e, izin e, süreçleri de oldu. ortaklar genel müdür. Gerçi işi kolaylaştırdılar sağ olsunlar ama bir prosedür var tabi haliyle devlet kurumlarımızın, onu da takip etmek gerekiyordu. E, biz mesela orada o e, şüpheleri izah edecek şekilde e, kesin şu e, iki taş arasındaki mezardı demedik ama e, burada olduğu kesin olduğunu e, ifade ediyoruz. Hmm. İddiamız var kitapta. Yani e, Fatih Fatih Camii Haziresi'nde değil mi? Fatih Camii değil, Fatih Camii'nin daha şey tarafında, Haliç tarafında, Seyit Velayet, meşhur e. olan 16 yücünün başlarına vefat etmiş bir, ailenin de kendisiyle irtibatı olan bir e. meşhur bir, e. bir e, Sufi, e, onun e, türbesi var, türbenin içerisinde birkaç e, kabir var, e, kapalı bir mekan o, o kapalı mekanın dış tarafında da bir hazire var, yaklaşık 40 tane kabir var. E, taş köprüsade Ahmet Efendi burada. E, hmm. Burada birkaç tane e, şey var, böyle büyükçe e, taş var, mezar taşı. Fakat üzerinde bir şey yazmıyor. Evet. o e, üç dört taş e, babasının ve kendisinin e, olması gerekiyor. Şimdi e, epey bir zamandır da oranın restorasyon şeyi vardı. Yakında e, restorasyonun tamamlandığını öğrendik şeyin türbenin İnşallah bu e, Hazirneye de e, bu restorasyon şeyi. Devam ettirilerek söylenir mi? Caksteada aslında bilgilendirmeyi siz yapmış olursunuz orada. Yani isimlendirme yapılabilir. Taşköprü Zade ve evet. Baba. Evet, <gülüyor> yani evet. bir şey ikonlaabiliriz tabi. Evet. Ee, söyleyeyim. <gülüyor> Mesela biz Kastamonu'ya gittim ben küreye. <gülüyor> Dede'si Hayrettin Halil'in kabiyi orda. Orada orada hatta mahalle de öyle adlandırılıyor. Ondan sonra bir şey konulmuş, tabelalar konulmuş, <Gülüyor> türbenin olduğu yer. <Gülüyor> tek, tek o Hayrettin Halil Efendi'nin türbesi, tek, tek kişilik bir kısa. Vakti zamanında da bir 10 sene içinde, çok da eski değil, belediye kapatmış üstünü, oradaki belediye. Böyle kapalı bir mekan, işte tabelalar falan konulmuş. E bunlar Doğru. tabii ki tarih hassasiyeti, duyarlılık, gelecek olan nesillerin Sonraki, evet. Önceki büyük isimler kimdir, ne yapmıştı nerededirler. Bunu bilmesi adına... <gülüyor> Pardon. Yani kesin olarak Hayrettin Halil orada. Tabii, evet. Bu, evet bunu, Direkt başka. dedesi oluyor değil mi? Yani Mustafa'nın babası mı evet. Hayrettin Halil? Ama, evet, yani Fatih Sultan Mehmet Han evet. onu İstanbul'a davet ediyor. Hmm. Saftan medreselerine. Fakat kendisi gelmiyor. Orada devam ediyor. MTT'deki hmm. yalık görevini. Hı hı. Ve e, Kastamon Küre'de de ve orada de defnediliyor. Oğlu e, geliyor, e, Sahn-ı Saman Güler'i sevilen birisi oluyor, Müslüman e, işte Dün Efendi. E, hı hı. O işte Fatih'i defnediliyor, sonra e, ah Ahmet Efendi de orada ve ailenin soyu şeceresi. Özellikle Taşköp Üzade Ahmet Efendi'nin e, daha sonra kal olacak oğlu. Yani çok sevdiği hmm. çocuğu var burada gördüğü üzere dokuz tane. E, Kemal Edil Efendi ile e, devam ediyor şey. Evet. Yani, özellikle e, son makinesinde de. Evet. Evet. Şimdi Taşköprü Zadı Taşköp hocam Bursa'da mı doğuyor İstanbul'da mı yani sahne Sema'na geliyor ya babası acaba ilk Bursa'da mı yoksa İstanbul'da mı şey yapıyorlar? Yok e, doğumları biz... tam belli mi yani onlar? Tabi evet, evet. İstanbul'da değil daha sonra hatta ay baba. E, Hanım'a şeyi bırakıyor, bir ara Ankara'ya gidiyor. Ee, Aile. Evet. Yurdu, Kastamon'dan sonra Bursa. Hatta bu milleti Hayreddin halefendi Efendi zamanında da e, bilinen bir şey. Çünkü yazları şeye geliyorlar, Bursa'ya geliyor. E, Uludağ filan geliyor. Orada e, yazı artık bilmiyorum, bir ilüstri en azından orada geçirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Bursa'yla bir itibatı var ailenin. Evet. Zaten Efendi de, Ahmet Efendi de orada Doğru. Sonrasında da böyle bu bir irtibatları var ama babanın hmm. e, İstanbul'a vefat etmesi yani Mustafa Efendi'nin Taşgök Güzade'nde e, İstanbul'da uzun yıllar görev yapması, sonra İstanbul Kadısı olması Kadılıktan ayrılıyor şeyi sebebiyle. Özellikle bu gözlerinde bir e, görmeyle ilgili sorun çıktıktan sonra e, Kadılıktan sonraki yaklaşık sekiz e, yılda dokuz yılda herhalde e, yine İstanbul'da geçiyor, Başka bir yere gitmiyor. E, evli bir Türk medrese hanı getiriyor. Öğrencileri gelip gidiyor. Eser telifi devam ediyor o sırada. İmza ile eser yazılıyor. <gülüyor> Metinler okunuyor. Ya e hayatın son yılları İstanbul'da bu şekilde evet. Bitiyor ve şimdi de e, meşhur eseri Şekayp Numaniyeli. Evet, vefatından 3 üç yıl önce e, böyle gözleri tam görmezken e, yazdırarak e, telif ediyor. Onu da biliyoruz. Yine bir Ramazan ayı. Ramazanın sonları böyle. Vefatından 3 üç yıl önceki Ramazan. Evet, e, şimdi e, ben biraz düşünce dünyasına geçeceğim ama yani böyle konu konuya açınca buralara girdik. Normalde bunları e, şimdi o şeyde yoktu yani. Taşkörpürüzade ailesini tanımamız bizim için önemliydi. Bir alim, bir aile. Yani amcası da aynı şekilde bir evet. müteririz. Evet, öyle. Ondan ders de okuyor. Hatta onu, e, eserlerin de bir kısmı denize ulaşıyor. E, eser yazımında da amcasının e, şeyi de, yani yönlendirmesi... Veya ona örnek alması da belli oranda etkili olmuş. Mesela zihni varlık e, Risalesi, Taşköp Düzelti'nin çok zor, alır bir Risaledir. Şimdi hem babanın hem de amcanın ilgisinin olduğu bir konu. İkisinin de bu konuda bir şeyler yazdığını biliyoruz. E, dolayısıyla tabii dede alim, dededen önceki dedelerde alimler var. Baba alim, amca alim, dayılar hakikaten öyle. Yani böyle bir çevrede doğup büyüme... Ee, insanı çok erken yaşta olgunlaştırıyor. Çok bunlar önemli bir, e, bir şey. Evet. Mesela kendi çocuğu Kemal Edin Efendi de daha 8-9 yaşındayken ama e, eser istinsa ettiriyor. Mesela günümüze e, ulaşan kayıtlar var. E, bir evet. tane eserinin, bu eserin e, oğlum Kemal Eddin'e istinsa şu tarihte tamamlandı diyor. Vefat, yani vefat ettiği sene. 1968. 968. E, şey 959 doğumlu. Daha 9 yaşında oğlu Kemal Edin. Yani buradan neye anlıyoruz? Dokuz yaşında bir çocuğa kısa da olsa bir Risale'yi e, istisad ettiriyor. Yani çok erken yaşta başlıyor aslında şey. Yani böyle medrese, ilmiye tarihi çalışmaları bize medrese belli bir yaşta gidildiğini söylüyor işte Sırdyan Mektebi Eğitimi falan. E, yani istisat medreselerine sonradan gidiliyor ama böyle ulema ailesinde doğunca e, insan, çevre hep böyle olunca demek ki daha erken <gülüyor> başlanıyor ilmi çalışmalara. Evet. E, hocam şeyi diyecektim. Şimdi düşündüğü dünyasına geçebiliriz diyecektim. Fakat şu şeyde de söylemek yerinde olur. Yani bu e, isimler hakikaten hayatların büyük bir kısmını ilmi e, faaliyetle geçiriyorlar. Yani Taşkut Güzade'nin hayatının son yılları da bunun e, ilginç bir e, örneği. Mesela demin söylediğim gibi Şaka iki. Bir grup öğrencinin olduğu mecliste sonları, eser tamamlanıyor, sonlarına geliyor. Çünkü son kısmında kendi biyografisi var. Kendisinden bahsediyor ve öğrenciler de yazıyor. Onun sözü olan şeylerini. Şimdi bazı müşterilerde ilginç bilgiler var. Bir şey anlatıyor anlatıyor sonra diyor ki burayı yazmayın diyor, burayı eklemeyelim diyor. şey. Burayı çıkartalım, bunu kitaba eklemeyelim diyor. Kendisinden bahsettiği bir yerde. Fakat öğrencinin birisi... Metne ekleniyor ama kenara bir not olarak onu alıyor. Bunu da koyduk bir şeye. E, kitabı. E, şimdi buradan şeye gireceğim. Yani Ramazan ayında tamamlanıyor. Ramazan gecelerinde oluyor büyük bir ihtimal e, bunlar. Bir kısmı gündüzünde oluyor. E, yani e, yoğun bir ilmi faaliyetle geçirdiğini dinlerken eserler okunuyor. Mesela birçok eser Esin Sahı e, öğrencisi e, tamamlıyor. O hocaya okuyor kendi eserini şekerlikti onlardan birisi. Ee, mesela <gülüyor> bu e, Yoğlun ifadeler derken şöyle bir e, not daha aktarmak yerinde olur. E, bu il, ilimle uğraşmayı Taşköprüzade aynı zamanda e, sufi, irfani bir damarı da var. Yani her ne kadar biz kitapta da ifade ettiysek o yani bir e, tarikat mensubiyetini açıkçası bulamadık yani bu kadar incelemeye rağmen ama e, onun bilgi teorisinde çok önemli bir yerde duruyor yani nazar ve İstidilal yöntemi yanında, keşif ve müşahede yöntemi ee, ve onun Necmem-ül Bahreyn dediği iki denizin birleştiği şeydir bu. Yani hem nazar istidlal olacak hem keşif müşahede olacak. Dolayısıyla evet. çok önemli bir yerde duruyor şey. Zaten Müştah Musa'de'nin sonları da bunun bir delili. Şimdi başka bir de diyor ki, e, Sufilerin riyazet yöntemleri türlü türlüdür diyor. Bu da mizaçlarıyla alakalı diyor şeylerin e, kişilerin. E, bunlardan bir tanesi de şeydir diyor. <gülüyor> İlimle meşgul olmak. Hatta ulemanın biyografilerini okumak, men menkıbelerini okumak filan da bunun bir parçasıdır e, diyor ve kendisinin bu kadar yani şakayt e, türlü eserlere olan ilgisi daha öncesindeki tabakat eserlerine e, okuması, bu alanda eser vermesi e, biraz böyle bir onun bilgi teorisi ve geleneğe bakışıyla da e, irtibatlandırılabilir, Onu da yazmaya çalıştık. E, şunu diyecektim. Yani Ramazan eser tamamlanıyor açtan, açıdan. Yani temas etmek istedim. E, bir başka önemli yönü çok sayıda eser istihsah ediyor. Yani onun öğrenme pratiğinde önceki alimlerin filozofların eserlerini e, çoğaltmak, eserlerini yazıp çoğaltmak çok önemli bir yerde duruyor. Ve biz kitapları bir liste verdik ki o liste aslında çok daha uzayabilir de biz yer tutmasın diye 30 yakın eser verdik orada mesela. İbn-i Sinan'ın Kısa Risale'leri, evet. e, yani biz daha çok İslam felsefecileri olaylı ilgilenilen e, eserler. Ama tabii çok alanda bunu yapıyor. E, Tepsirde, dilde, mantıklı. Kelamda. Evet, Şimdi mesela bunlardan ilginç bir tanesi <gülüyor> Kadı Beyzavi tepsirini e, istinsa etmesi e, şey var. Bunu öğrencileri ve sonraki Şakaik Zehirli'nin e, yazarları da e, zikrediyorlar şeye atanıyor, Taşköprü Üzeri Ahmet Efendi Üsküp'te, e, Dilmedde seyahat atanıyor. Orada 6 ya da 7 yıl görev yapıyor. Tam e, emin değilim ama şu anda öyle olması lazım. E, her Ramazan ayında e, bir e, şey yazdığını söylüyor e, öğrencileri. Yani daha doğrusu yıl içerisinde yaz, yazıyor, Kadı Beyza ve tefsiri çoğaltıyor, bitiriyor e, ve bundan sonra satıyor. E, bu sattığı e, aldığı parayla da Ramazan'da öğrencilerine yemek verdiğini söylüyor bu iki şaka ait zehili. ya da yemeği artık bilemiyorum. Yani Ramazanlarda da böyle bir şey, yani bunu niye söyledim? Yine öğrencilerle bir arada olması yine ilmi faaliyet yani şeyin dışında, programların dışında da ilmi faaliyeti sürdüren örnekler olarak bunları ekleyebiliriz. Şimdi ilim aklı ibadetidir sözü ona ait değil mi hocam? Bu arada. Evet. Yani orada oradaki <gülüyor> kalbiyatı geçiyor. Yani bu e, cümlenin tam Arapça versiyonundu ama tabii ki kalbiyatı akıl, hani e, ayet var. Eletekûne lehum kulûhûn yâhbirûne bihâ. Onların kalpleri var, aklederler. Hani akleden kalp ifadesi biraz. Oradaki kalbi aklet, akıl olarak kullanıyor bazı sosyal medyadaki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradan verildi malum bu e, motto. Ama doğru Taşköp güzel değişik kesinlikle öyle yani ilim e, onun için bir ibadet mesafesinde bu ta tartışmasız bir açık yani. E, nitekim gözünün göremeyecek derece dedi de e, ben öyle bir yorumda da bulundum kitapta. E, hmm. Yani çok e, uzun saatler şeyle meşgul oluyor. Mesela bir tane eser var. 20-30 varak arası bir eser. E, bunu şu saatte bitirdim diyor. E, yani gece saatlerine tekabül ediyor işte. E, yani bir oturuşta bitirdim ...şeklinde bir ifadesi var. Ee, gecelerinde tabi malum, yani Kandille e, aydınlatarak ortamı e, yazmak mümkün olabilir. Dolayısıyla o ortamda e, yazmanın göze de verdiği bir ağırlık, yorgunluk e, olması lazım. Yani e, biz bu çalışmayı yaparken şeyleri şöyle bir kabataslak günümüze ulaşan eserlerinde yazmalardan hareketli kaç barak... Yani bunlar bugün şeye dökülse kaç bin sayfa olur, modern birleşir. Ee, hem kendi eserleri hem de yazık çoğalttıkları ve bizim bildiklerimiz bunlar tabii, bile bilmediklerimiz var. Yani 30-40 bin sayfalık bir şeye tekabül ediyor. Şimdi buna hakikaten göz dayanabilir mi yani bu kadar e, yorulur diye düşüneceği insan. Bir, bir sebebi de olabilir tabii, bir de başka bir sebep de olabilir. Kullandığı ilaçlar, e, bitkiler falan da tetiklemiş olabilir. E, ama kesinlikle e, aklın ibadeti yani bu e, onu gösteren örnekler yani evet. bir sayf bir kitabın başından e, istisna etmek gibi örnekler. Bunlar da kendi notları tabi orada yani hiçbirisi böyle ikinci kaynaklardan aktarılan yorumlar değil. Evet vakit hız akıyor Muhammet Hocam ben şimdi düşünce dünyasına e, gelmek istiyorum. Yani tabi, şeyimiz çok fazla. E, yani kitapla ilgili söyleyecek çok şey var ama ben özellikle sizin de bir sorunuz vardı ya kaç e, eseri var? Eserleri ve e, çalışma yaptığı alanlara <gülüyor> odaklanmak istiyorum aslında ama yine küçük bir paylaşım e, yapma şey olursa, imkanı olursa... Tabii tabii ki, buyurun hocam. <gülüyor> Şu an yapabiliyorsunuz değil mi? Tabii, yani, şimdi şey açmaya çalışıyorum da ilgisaytayım. Tamam. bizim ee, görüntüsümüzün olduğu yeri ben bir, bir, bir, bir, bir, bir şeyim yani sizin sorunuza e, cevap olarak e, şu son şeyini ifade edebiliriz yani ben o soruyu devam ettireceğim bir de o yüzden hani özellikle öyle bir soru sordum yani biz e, Taşköprülü Zade'yi bir bilim tarihçisi olarak mı okuyacağız yoksa hani Osmanlı döneminin bir alim prototipi var bu alim prototipi bütün dönemlerde var mı? Yani 16. yüzyıl da Taşgök de belki bu ortaya çıkıyor ama daha önceki dönemlerde de bütün alanlarla ilgilenmiş, bütün alanlarda eser telif etmiş düşünürleri görüyoruz. Bu alim prototipi için geçerli bir şey mi? Yoksa Taşgök Rızade'nin ya çeşitli konularda eserler yazmış ama ağırlıklı olarak ilgilendiği alan, kendisini gösterdiği alan şudur diyebileceğimiz bir alan vardı. Özellikle o yüzden sordum hocam. Evet. Hocam iyi güzel oldu. Birkaç soru var aslında. Eğer bir kısmına atlarsam hatırlatırsan iyi olur. şimdi Biz bu şey tamamlandırdı. 76 ile sınırlamıştık ama iklim daha bulduk daha sonra dedim. Dolayısıyla 80'e yakın bir eser. 78-80 diyebiliriz. Eseri var ve bunların da böyle elim dallarına ııı atarak bunları, konularına bakarak şey yaptık. Şimdi burada özellikle dil çok öne çıkan bir alan. Yaklaşık 20-21 tane tane filandı galiba. Evet, bunlar dil, dille ilgili. Evet, eserler kısa olabilir belki ama dilde çok büyük bir eğitim aldığı... Yolun var yani, yoğunlaş Çok oluyor ve dilin birçok alanı, yani sadece sarf değil, belagat özellikle onun tabii yoğunlaştığı bir alan. Ee, birbirine diyebiliriz genel olarak yoğunlaştığı birinci alana. Bundan sonra ikinci olarak mantığı tabii çok rahat söyleyebiliriz. Burada da e, önemli eserleri var ve mantığı e, e, sert konularında yazıyor bile. şimdi Mesela bu çalışmanın ilgili yerinde de söylemeye gayret ettik onu. Mesela dönemin yaygın şey, usulü şu e, medresel e okutulan mantık eserlerinde haşiye yazma. Daha çok oleymanın eserlerinin önemli bir kısmı. Bu şekilde. Bir de ikinci bir tür var. O da şey, belli konular. Yani konulu risaleler dediğimiz. Şimdi Taşgöp bu konulu e, risale yazı, yazıcılığının çok önemli bir temsilcisi. Birçok alanda ve seçtiği alanda da alanlarda da şey konuları tercih ediyor. Böyle sert konular. Şimdi mesela mantıkta e, şu e, bütün meseleler yani gerçekten böyle demir diye tarif ettiğimiz türden. Bunları da işte bu mantık risaleleri diye 2016'daki o ilk basan beş cildinde var bunlar, yani 20-30 var aklıyla ama mesela tam tanım zor bir konu gerçekten, sonra meçhulü mutlak zor bir konu ki her ikisiyle ilgili de bizim meslektaşlarımız ve netiversitesinden Mert Öztüran ve Arun Hoca çalıştı, makalede yazdılar. Ee, yani nazari konuları ağırlık kazandığını, dil ve nazari konu, nazari ilimlerde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. İşte dilden hmm. sonra mantık, vatabiki, keram, fizik ve metafizik e, hmm. diyebiliriz burada. Ee, peki öbür taraftan, e, onun en çok kafayla yorduğu konulardan bir tanesi ilimler tarihi ve tasdifi. Onu da buraya mutlaka eklememiz gerekiyor. Ee, tarihçiliğini e, çok göz ardı ettik gibi geliyor bana yani şimdiye kadar çalışmalarda. Evet. Biz hep Şekalik'e etrafında okuyuk ama şimdi Şekalik dışında e, Neva var diye 400 varak yakın kendi müellik ustası olan Dilipsa gönüze ulaşmış. Hakkında hiçbir çalışma yok. E, ondan sonra bir başka eseri daha bulduk. E, Bursiyer'in Nebi diye. E, o da 110 e, varak civarında. Başka bir eser daha bulduk. Onu işte o çalışma bittikten sonra. Yani tarihte de, tarih ve tavuklar alanında da bayağı kapayı olduğu belli. Evet. E, Şimdi tabii yani bana sorarsan hani bunların hepsinde eser vermiş, yani birçok alanda eser vermiş ama yani hangisi daha taş köpüzadenin böyle öne çıktığı alanlarda diye böyle tek bir cümleyi ifade edecek olursak dil ve nazarı ilimler en öne gelen temsilcilerinden biri derim. İkinci cümlede de tabakat ve ilimler tasnifi ve <gülüyor> ilimler tarihleri yazdı eserler. İlimler tasnifi de çok ayrıntılı yani konuda da ön plana çıkıyor. çıkıyor. Dört, dört tane eser yazıyor bir de. Yani e, evet. Mustafa Hussade ile de bırakmıyor şeyi. Sonrasında da e, vefatından önce yazdırdığı son eser, Muhtar Hussade'nin bir muhtasarı olan medinet Ulum. E, hala neşri yapılmadı. Evet. E, onu da yine kitapta, onunla ilgili şeyleri de yapmaya çalıştık. E, yazdırdığı nüfusa İran'dan çıktı, çok ilginç bir şekilde. İstanbul'da oradan çoğaltılan nüfusaları var şeyin e, muhtasarı yani diyelim bugün üç cilt yap bu Mısır'daki baskısı Müctehabusadî'nin onun yaklaşık bir cildinden daha az bir e, şey olur baskısı e, ama iç yapısı e, eserin organizasyonu Müctehabusadî'nin aynısı. Şimdi Hı. hocam diğer bir sorum vardı o da şeydi <gülüyor> yani böyle bir alim proto tipi e, evet. var mıydı ve evet, sonrasında olmaya devam ediyor mu? Sonrasında olmaya devam ettiği çok açık bir birçok örnek var. Yani Kâh Kipçeli ve Müneccimbaşı hemen on yüzyıldan e, verilebilecek örnekler. E, öncesinde var mıydı sorusu. E, biraz tarih e, şey bir durum. Yani Osmanlı'da ilgili gireneğin e, oluşması ile alakalı bir durum ve e, Taşköprüzade gibi böyle tarih tabakat falan bu alanları da içeriyecek şekilde bir örnek e, çok da karşımıza çıkmıyor. Ama yani eğer şeyi kastediyorsam soruda yani hem dilde hem mantıkta hem bilimlerde, <gülüyor> felsefe, kelamda evet. alim profili var mı? Evet bunu görüyoruz. Yani Hocazade zaten. Hocazade başlı başına. Haklı gelen isimlerden biri 15.000'ün sonu. Ama bu da çok daha geriye gitmiyor. Yani bu isimleri bulacağımız tarih aralığı 1430-40'lar. <gülüyor> 100, 100 yıl öncesi ondan sonra hemen Taşköprü Zahir. Evet, bir yüzyılda işte hani Molla Fenari diyeceğiz ama mesela Molla Fenari'nin bu, bu, bu kadar geniş alanda eseri yok. Yani bu kadar farklı alanda, Hocazade'nin hankeza yok. Dolayısıyla 16. yüzyıl öncesinde bu tür örnekler e, pek yok. Bunu neyle açıklayabiliriz? İşte bunu meşhur tarihçi Cemal Kafadar, ben de atık yaptım, e, çalışmanın başında atık yaptık yani Osmanlı bir geleneğin oluşmasını birçok alanda böyle birbirine eklemlenmiş bir şekilde 16. yüzyılın özellikle kanun döneminde olduğunu iddia ediyor. Hmm. Durum bununla alakalı. Şimdi başka bir boyutu da var için. Ulemanın yani entelektüel kapasitesi hep yüksek olabilir belki ama bir de bürokrasiyle ilişkisi hmm. gelecek ve bu da eser üretim tarzlarını ve şeylerin derinliklerini de Olumlu ve olumsuz anlamda etkileyecek iki tarafta. Olumlu tarafı şu, mesela tarihçilik, tarih eseri yazma, eee hanedanla irtibatınız varsa biyokasite görevalıyorsanız bir şekilde eee kronik e, şey olmanız gerekiyor. Mesela İbni Kemal bunlardan biri yani o kadar o derin eserleri yazan, yine onun da zihni varlık üzerine ve var. Mesela evet. onları yazarken bir taraftan bakıyorsunuz, İbni Kemal çok önemli bir tarihçimiz değil mi? Mesela Müneccinbaşı Ahmet evet. Ezra, ee, 1690'larda münecin başı ee, birçok alanda eser veriyorum evrevi tarikatında dede e, münecin başlık yapıyor tıp alanında şey var musiki de var e, adam mantık e, diğer nazari alanlarda eserleri tek tek saymıyorum şimdi mesela münecin başının öne çıktığı bir alanda tarihçilik e, bu tarihi onun için özellikle ezdikliyorum e, bu biraz e, bürokrasiyle de yakın ilişkiler durumu ile alakalı bir durum. Şimdi taşköprü Müzade'de de tarihçilik e, orada böyle diğer tür tarih eserlerinin şeklinde değil de ulema tarihi yazma şeklinde e, tevarüz ediyor. Hı. Ve tabi Abdurrahman Hatçılı Hoca'nın da e, doktora çalışmasında e, ortaya koyduğu ve artık e, yerleşen bir terim var. E, alim bürokrat e, ifadesini kullanıyor ve bunu da yine 16. yüzyılda yani FETİ ki ilişkiler, ilim, ulema, siyaset ilişkilerinin 16. yüzyılda oturması, işte bu alim profili hem kafadarın hem atçılığın şeylerin de destek alarak söyleyecek olursak, yani böyle İslami ilimler, felsefede yazmanın yanında bir de böyle diğer talih vesaire alanlarda da yazma da bununla birleşiyor ve 16. yüzyılda bir üslup gelişiyor ve bu üslubun nadir örneklerinden biri. Taşgöp Rüzade gerçekten. E, Taşgöp Rüzade profilinde isim çok da yok aslında. yani Benim e, her yüz birkaç tane ancak olabilir e, diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu da indirgemeci bir şey olmasın. Yüz yılları ayrı ayrı incelemek lazım. Yani sanki bir de şey var hocam. Taşgöp Rüzade'de. E, Arefte Razi ile başlayan e, işte bu kelam, bu felsefe ve tasavvuf terkibi sanki Osmanlı'da Taşköprüzade ile ortaya çıkmış gibi tekrar temarüz etmiş gibi. Ben e, biraz da öyle okudum. Hocam bunu evet az önce sen bir sorunu çarptık bir soru sordun. Ee, orada bir tanesi eksik kalmış Onla da bağlayabiliriz. Bu da şuydu. Yani bu alim profili Osmanlı'dan önce, yani Taşköprüzade'den önce var mı derken ben onu Osmanlı <gülüyor> öncesine de e, yönelterek düşünebiliriz. Aslında e, Seyir Çelik Çürcani ve Taftazani gibi e, bu isimlerin e, Hayran kaldı. iki isim. Yani mutlaka zikretmemiz gerekiyor. Ve onların da gidip dayandığı şey tabii Fahrettin Razi oluyor. Evet. Şimdi Eşref Altaş Hoca'nın e, ki dünyada sadece Türkiye'de ne de bir çok önemli bir Razi uzmanı. E, hmm. Onun yani, çalışmasında yanlış hatırlamıyorsam söylediği bir şey vardı. E, bu e, Farsça bir Enmuzet eseri var Fahrettin Razi'ye Cani'nin evet. adında. E, 60 tane ilim dalında örnek problemler sorular seçiyor. Böyle 3-3-3 şeklinde toplam 9 tane e, soruyu tartıştığı e, bir eser. Şimdi orada e, bir tasdik çıkarttığımızda e, eser, ilim dallarını belli şeylerin altına koyuyoruz. E, üst ilim dallarını. Hı hı. E, Fahrettin Razin'in bu 60 ilim dalına 40'ında eser verdiğini e, söylüyor şey Eşref Hoca. Yani ilgili çalışma hatırlayamadım ama yani bu belki bir seminerde falan da söylemiş olabilir. Hmm. Ki biliyorsunuz yani Eşref Hoca Fahrettin Nazim eserlerinin Kur'an diye de çok önemli bir makale yazdı. Bu hmm. e, Esraf Fahrettin Nazim kitabının giriş yazılarından birisi. Şimdi orada eserlerin Kur'an veriyor. Böyle çok ayrıntılı bir şekilde. E, 40 tane ilim dalı... E, hadi otuz kişi olsun diyelim tam e, şey olmasın. Hmm. Net bir rakam söylemeyin. E, yani böyle bir alim profili de kesinlikle Fahrettin Razi evet. öncü bir isim ve bunu zaten taşköprü söylüyor. Böyle isimler böyle iki denizi birleştiren isimler derken evet. bir alanda. Bunların sayıyor ve yüzyıl yüzyıl gidiyor mesela 15. yüzyılda Devvani ediyor İran coğrafyasında. İşte bizde Anadolu'da Molla Feneri ediyor. Daha geriye gidiyor Kutbu'de Şirazi sayıyor. Dolayısıyla bunların öykündüğü bir alim profili zaten şeyde var daha öncesinde var. Evet. Yani bizim İlhan Kutlar Hocanın çok yıllar önce e, lisansta dersimize gelmişti. İslam dininin tarihi diye bir seçmeli dersiniz vardı. Hı hı. E, bu Taşköprüzade eee Katip Çelebi'ye pardon Katip Çelebi ile ilgili olduğu bir yazı, kaşhan yazısı var hocanın. Ya yani bunlar çift kanatlı e, çift, çift motorlu pardon, çift motorlu mu diyorlar? Jalousy. <gülüyor> eee evet. evet. ama o tabir zaten şöyle var. cenahin diyorlar yani. iki kanatlı diye bir tabir Yani hem nazariyi hem keş müşahede yöntemini şey yapanlar. Ama senin son, son soruda daha özelde keram felsefe arasındaki mesut tasavvuku da işrakiyi de buna ekleyerek böyle dört kol. Hadi bunları ikiye indirelim. Bunları böyle hepsine birden vakıf olma. Hayatlarının tümüne yayarak Böyle bir profil Osmanlı öncesinde de vardı ve bunun son örnekleri özellikle Seyir Çeliz ve Taptızani bunlar da onların yolundan gidiyor. işte Hocazade de onlardan birisi. Molla Fenari de onlardan birisi diyebiliriz. Tabi burada şimdi bu isimleri konuşurken bağlamı da kaçırmamak lazım. Burada özellikle yani dönemin ruhu, zamanın ruhu diye bir şey var ya yani Taşkut yaşadığı zamanın ruhu da Siyasi anlamda da bir anlamda bunu gerektiriyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın meşhur bir şeyi var. Ee, İhsan Hoca bunu e, yazdı. Bir, şeyde. bir arkadaşımız da yazdı Mehmet Arkan. E, yanlarından ayırmadığını söylediği bir e, mecmua var e, diyor İhsan Hoca. Ve bu da Osmanlı'da e, dinliğe tarihçılıklarında mutlaka bunu et almanız gerekir diyor. O mecmuanın içerisinde dört tane eser var. <gülüyor> Nur Osmaniye'yi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bir tanesi, sıraya göre gitmeyeceğim. Şu an aklıma hangileri geldiyse ona göre gidiyorum. Ee, şey, Sadettin Konevi'nin miktarılık kaybı, ee, Fahret e, şeyin, İdris e, İlhan işaratının e, Tursi işareti, yanlış hatırlamıyorsam. İşarat şerbi. Ee, üçüncüsü, Tehafüt, Kazari'nin Tehafüt belasifesi yani. Ve dördüncüsü de şey, e, Kıbkülükte Şirazi'nin şerh ve hikmeti bir şirakı. Şimdi İslam şöyle görülüyor. Diyor ki, dört gelenek var. Yani dört tane İshraki meş, meşşali, yani bu işte Hikmet-i İshraki, İshraki şey eee İsharat meşşali, Ekberi. Bu evet Ekberiliği de biri de eee Zahaf felsefesinde şey. Eee Keramut bir şey. Evet. Eee yani bu işte böyle bir e, şey var. Böyle bir zamanın uğurdayken böyle bir ilgi var zaten. Bu Taşköprüz evet. almadan çok önce yolların Taşları döşenmeye başlanmış ve evet. taşlar döşene döşene geliyor o da e, bu şeyi iyi okuyor ve kendi ilgileri mizancı da buna e, müsait hmm. ve dolayısıyla tüm alanlarda neredeyse e, eser vermediği bir e, şeye yöneliyor. Mesela e, hayatımın daha böyle gençlik yıllarında e, bir astronomi aletleri e, şeyi de yazıyor mesela bu Rugu daire. Evet. Bir, Aynı zamanda Mirim Çelevi'den ders almış, öyle? Evet, onu diyecektim. Mirim Çelevi'den de ders alıyorum. Mirim, yani, o zaman, zaman. astronomiyle ilgisinde olmaz. Doğal tabii. Evet. Fakat onu devam ettirmiyor ama ilginç bir şekilde. Hmm. Bu o, matematik alanında e, şu ana kadar bu astronomi aletleri ilmi üzerine yazdığı eser dışında başka bir şeye ulaşamadık. Dolayısıyla yani her alanda Yazıyor demek ki de çok iddialı. Çünkü burada e, astronomi, e, matematik ilimler ve e, bazı tabi bilimlerde dışarıda tutmamız gerekiyor tabii ki. Yani dolayısıyla ben demin de söyledim ya, dil ve nazari ilimler, yani dil, mantık, nazari ilimler, bilimler, e, tarihi ve tabakat yani en onun e, önde e, gelen eserler verdiği alanlar. Hocam hemen yeri gelmişken sorayım. Şimdi tabii eh, İhsaui ulum geldi aklıma Farabi burada ilimler tasnifi yaparken dil ilimlerini başa koyuyor yani çok enteresan bir şekilde e, dil olmazsa insan olmaz, hiçbir şey olmaz, bilgi olmaz. E, Öncelik olarak dili anlamak ve bilmek gerektiğini söylüyor Farabi. E, şimdi şeyde Taşköprü Zadeli de dil ve manta e, bu ilimler tasnifinde ve tarihinde yer vermiş olması, hem de öncelikli olarak birçok eseri de kendisini tehdit etmiş olması. Farah ile ilişkilendirilebilir mi acaba? Böyle bir bağlantı gördünüz mü? Evet, çok güzel ve doğru bir soru. Şimdi Taşköp Lüzade, Katip Çelebi de öyle. Ne yaptığını dilen ve kendisini bir dilim geleneğine eklemleyen isimler. Yani Katip Çelebi'nin Keşfü Zünun'unu Nedim'in El Fihrisliğiyle başlayan bu geleneğe ee, biz eklenmiyoruz da o eseri yazan kişi kendine haliyle eklenmiyor. Nitekim bu nüvelerini de, şeylerini görüyoruz. Ee, Taşköklüzade için de bu durum bence geçerli. Ee, bu söylediğim bağlamda. Ee, mesela e, Barabi'nin sadece ordu değil de mesela şeyde de, e, kitabı grufta da Hı. böyle bir e, başta yani e, dillerin doğuşu, e, alfabelerin şeyin, e, doğuşu tartışma var. Yani insan dilleri nasıl dil nasıl ortaya çıkıyor ve diller nasıl farklılaşıyor nitekim bu tartışma şeyde de var bu arada İvan Seferi salilerinde de var ve e, Nedim'de de var e, Arap'taki bu tartışmanın e, eser izlerini sürebileceğiniz başka eserler de var mesela e, Molla Lütfi'nin e, ilin üzerine yazdığı El Metali Bul e, hemen başında da dilin vaz iliğini e, tartışıyor ve e, 73 dilin e, il, dalını e, Arap dil ilimlerini merkeze olarak tasnif ediyor ve orada da e, o far perspektifi çok rahat görebiliriz e, ve Molla Rütüşe'nin de çok önemli bir ilham kaynağıdır zaten hem o eseri hem de e, başka eserleri e, dolayısıyla dil dilin doğası, bu e, vaz konusu bunlar e, Farabi'de de özellikle başlayan, o sonrasında bu 13. yüzyılda meşhur bir tartışma, yani 10. yüzyılda var o. Farabi'nin hocasının da katıldığı dil mantık tartışmaları var ya. Ne? Sonrasında bu tartışma 13. yüzyılda bir daha kitaplar üzerinden alevleniyor. Özellikle Sekkaki'nin Mühitabı bölübünde ve onun şerhlerinde bunu, bu tartışmanın sürdürüldüğünü görüyoruz. Baş taraflarında bilhassa lafız-mana ilişkisi, bunlarla hangi yediklerin uğraşacağı. Ki bu eserleri, bu eserde şercezan esimler, Kıplıklı Şirazi, Taftazani ve Cürcani. Ki bunlar çok önemli kaynakları aynı zamanda Taşgöp Rüzaden'in. Evet. E, dolayısıyla yani dil-mantık ilişkisi ile ilgili, e, böyle bir taraftan Fahravi, bir taraftan da bu Sekkaki ve Sonrası. Sonra da burada 14. yüzyılda İyici'nin e, El Fevayci'nin Züyansı ki o eserde bir var Taşgöp Rüzaden'in. Evet. E, bütün bunları topladığımızda, bu etki görünüyor. Evet. Nitekim e, şimdi e, senin soruna şöyle bir ekleme de yapayım ben. E, dört varlık katmanına ayırıyor ya şeyi. E, varlığı dörde ayırıyor. Evet. İlimle, i̇limleri bu dört katman üzerinden tasdif ediyor değil mi? Yani evet. e, dilde, zihinde, dilde, e, yazıda ve bir de dış dünyada. Evet. Yani bu dört e, varlık katmanına göre tasdif özellikle işte burada dilde Dil, va, dildeki varlık katmanına tekabül eden ilimler e, ve bununla zihin arasındaki ilişki, o e, mantığı koyduğu yer bir e, varlık dünyasında. E, bunların hepsini, e, yani Farah, İngiliz, Sinah ve o bir devamı olarak Taşköktürzade'de e, yansımasını görebiliriz, böyle okuyabiliriz. Evet. Hocam, süremiz çok hızlı akıyor. ya Ben böyle arada bakıyorum. 21.48 olmuş. Biz genelde bir saat, işte bir saat on dakika gibi yapıyoruz bu programı. Sizin e, söylemek istedikleriniz ya da söyleyecekleriniz varsa şöyle bir on dakika daha verebiliriz size. Aslında hocam şöyle, e, serbest bir e, seminer oldu. E, çünkü evet. <gülüyor> not, işte notların, yani onda birine hiç girmedim. Yine girmeyeyim, bir kısmına sadece, madem ne on dakikamız kaldı, bir kısmına temas ederek o zaman, bitirelim. Tamam şimdi ben bu çalışmanın bir yerinde Mehmet'le tabi müzakere ederek elbette beraber yazdık eserlerin hususiyetlerinden bahsettiğim bir yer var buradan birkaç şey söyleyebilirim şimdi demin de ifade ettiğim gibi yani bugün istihza ettiği ve yazdığı eserleri toplasak yani 30 bin 40 bin sayfının üzerinde bir şey çıkıyor karşımıza çok fazla istinsahı var e, ve Taşköp Üzade'nin istinsah etmesi onun yazmış olduğu ııı e, eserleri de bir e, kaynaklık teşkil ediyor. Böyle bir çıkarım yaptık. Yani mesela hangi alanda istinsahı yoğunlaştırmışsa o alanda eser de vermiş. Kısacası yani söylemek istediğim şey. Yani mesela en çok istinsah yaptığı alanlar ııı e, dil, mantık e, kelam, felsefe bu alanlarda ve bir de tabi şey ııı e, tabakat, tarih tabakat. Tehrikleri de o. De vermiş, evet. Mesela başka bir örnek zihni varlık bir e, sahnesi var e, şeyin kendisinin e, amcasının da var Karaseidi Hamidi var 16. yüzyılın başlarına vefat eden bir alim e, ilk defa bu alim bildiğimiz kadarıyla hususen sen bu konuda yazanlardan birisi e, ve İbn Kemal şimdi bunların içerisinde İbn Kemal'inkini kini e, istinfaını da yapıyor e, yani eser vereceği alanları dair okuma yaptığı çok belli. Yani sadece okuma yapmak kalmıyor, o okudu eserleri çoğaltıyor da. Ee, söylemek istediğim şey buydu. Yani bunu böyle anfaak bir iddia olarak değil de somutlaştırmaya çalıştık. Yani şu kadar alanda, istinsa, şu alanlarda istinsa var, o alanlara paralel olarak eser de yazmış ee, şeklinden. Bugünkü mesela bizim için, özellikle hani bizim nesiller yine hani üniversite yıllarında Hocalar konuşurken notlar alıyordu da hani bizden sonra birkaç nesil daha devam ama şimdi tamamen dijital ortamda not alıyor değil mi? Yani böyle mutlaka öğrencilerimiz arasında kağıt kalem alıp deftere not alan da var ama yani not alma bile basit şekilde not alma bile çok ciddi azaldı. Hani günlük yazmayı veya böyle okuduğu kitaplar özetini çıkarma gibi. E, bu tabii e, ayrı bir tartışma konusu da. Yani Taşköprüzadeler sütün çok farklı evletti yani farklı ücretlerinin e, teknoloji ve şey imkanları ayrı. Yani onun öğrenme süreçlerinde yazma çok önemli bir yer tutuyor. Onu e, söylemek istiyorum size. Yani bu benzetmeyi biraz daha detaylı olsun diye yaptım. E, yani eser yazıcı alanda okuma ve insan inanılmaz bir e, mesai harcıyoruz buna. Yani, yani yazar, okumuş oluyor aslında? Yani. Evet okumuş oluyor. Onu diyecektim ben de tam. Yani onu yazarken zaten birkaç kez okumuş da oluyorsun ve muazzam bir dipkey. E, Belki düzeltmeler bile yap, yapıyordur yani Orada işte hatalı müfadeler varsa eserde. Evet, ona hep geldik. bizim evlettiğimiz ee. uçularda, bunlar vardı. Hmm. Şimdi hocam bir başka konu, e, e, Türkçe eser e, yazmadığını tespit ettik. Mesela bu çok ilginç bir şey ki döneminde Türkçe eser, e, hele ahlak gibi alanlarda e, yaygın bir şekilde yazılıyorken Kendisi hiç Türkçe eser yazmıyor, çok ilginç. E, notlar, yani eserlerde de mesela not alıyor ya kenara, o notları da çoğunlukla Arapça yazıyor. Türkçe notları çok az, onları da, hani keşke Arapça yazsaydı diyorsun çünkü e, Türkçesi daha zor, o şey, kitapla birkaç tane paylaştığımız notlar var. Dolayısıyla eserleri Arapça, bu ilginç bir e, not olarak aktarılabilir. E, bir başka not aldığımız şey, böyle eserlerini anlattığımız kısımda 10 maddette yaklaşık çıkarttık bir değerlendirme sahibinde. eserlerini titiz bir yazım süreciyle nihayet erdirdiğini gösteren çok sayıda kayıt vardır demişiz. Mesela bazı eserlerinin birkaç versiyonu var, 2-3 versiyonu olan eserleri var. E, El-Livall'ın Merchu'u demin söylediğim gibi 3 versiyonu olan bir eser. Ravuz İltte gençliğinde yazıyor sonra bir daha gözden geçiriyor Tebbiye İltte Kaik. Herkese tekrar şey yaptığı eser. Yani... Eserlerini yazdıktan sonra da temize çekmeyi bir ilke olarak ediniyor. Bu da yapamadığı eserlerde hatta bir. <gülüyor> Keşke yapsaymış dediğimiz eserlerin başında da Elme Alim fiil mil kelam geliyor. Bu eser bir doktor tezinde tek ustası var. Ve zor da bir usta. Bir arkadaşımız onun çalıştı. Ee, bunu daha sonra başka notlarda diyor ki ben buna bir şerh yazmaya niyetlendim ama görebildiğimiz kadarıyla olmamış o şerh yazmak. Hmm. Eseri tem temize çekmek de imkanı olmamış. Ee, Birçok kelam tarihçisi bu eseri mesela Osmanlı'da e, kelamın e, tüm konularını ihtiva eden o klasik e, kelam kitapları var ya ne yani vakıf. Yani, o tarzdaki tek eser olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum bu e, tüm, e, Osmanlı Kelam incelemekle söylenecek bir şey belki ama hani ben bu iddiayı denkmeliyim. Tüm söyleyen hocalar var. Aynen. Elme Alim yani Elme Vakıf tarzında bir askırlı kelam eseri ve bu anlamda da tek olduğunu e, söylüyorlar Osmanlı için. Ee, önemli bir eser ve burada da dört tane eseri örnek aldığını söylüyor. E, Saftazani'nin makası da ondan sonra e, Elme Vakıf. E, Tuğsi'nin e, Tecrübülü İtikadı, bir de Kadı Beyzabi'nin e, e, Tavallu ve Nuayi'nin. bu dört eser e, onun e, ilham kaynakları arasında yer alıyor. Bunu işaret yoluyla söylüyor eserin mukadmenesinde ama sonra biz o ulaştığımız e, notlar var demiştik ki öğrencilerine yazdırıyor sonra bunu eklemişti evet. ek Orada söylüyor bunu. Yani ben bunu şu esere dayanarak şunlardan hareketle yazdım. Referanslarını belirtiyor. Referanslarını belirtiyor. Dört eseri özellikle zikrediyor. Dolayısıyla eserlerini temize çekme e, imkan bulabildiği kadar yaptığı bir iş. Şey. E, bu çalışmaya biz yaparken yeni ulaştığımız kaynaklar oldu yani şimdi kaynakta zikredilmeyen ve nitekim kitabın sonunda da bunlardan birini de işledik. Yarım kalmış bir eser olsa da elçetü zahir adlı e, tasavvuf, ahlak böyle karışık bir eser. E, onu bunun dışında başka eserleri de var. Artık araştırmacıları bekliyor diyelim onların neşillilmesi. <gülüyor> demin de söylediğim gibi Muammül Hocam Taşgök dönemin döneminin yaygın e, tehlif türlerinde eser veriyor. Yani şah türü eseri var, parşi türü eseri var. Ama e, Taşgök Güzade'nin daha öne çıkan yazım türü tekniği şey, e, konulu risale. Ben mesela demin de konuştuk. Mantıkta bu konulu risaleler e, onun bu türü öremsedeğini gösteren bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Aslında evet. bu klasik döneme ait bir eee tehlif türü. Yani küçük risaleler halinde 9. 10. 10. yüzyılda. Da evet 90'ında 10. evet doğru kesinlikle. Evet. Ben tamam. mesela El-Kindi'nin e, hocalarından biri olarak kabul eden Ebu Selel Mesihî, Rustabinduka eee diğer evet. şeyh füzullah Kindi'nin özelliklerini daha geriye götürsek mi? Yani çoğu risale. Evet. Yani Ebû Bekir er-Razi'nin eserlerinin büyük bir kısmı. Evet. Artıkları böyle. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bu Taşköprüza'de 16. yüzyılda e, yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hmm. Taşköprüza'de daha çok bunu tercih ediyor. Hani diğer türleri etmiyor demiyorum ama her evet. büyük kısmı e, Risale. Yani mesela e, Haşiye tür eseri de var. E, Keşşaf Hâşiyesi var. E, o da Çiçevesi'yle beraberleştirdiğimde ama mesela Hâşiye'yi daha az yazmış evlilmiş bir şekilde. Evet. Halbuki o dönemde Ayşe'ye yazılıyor, i̇şte, talikat yazılıyor, şerh şer yazılıyor. Ama o daha az tercih etmiş bunu. Yapmayı. Evet, daha az tercih ettiğinin. Evet. Kendi eserlerine e, ikinci üretimleri, yani ikinci, üçüncü kez temize çekmeyi kastetmiyorum. Yazdığı bir eserin muhtasarını yazma veya yazdığı bir eserin şerhini yazma. de örneği var. İşte Miftahus Saaden'in e, 948 ve işte 20 yıl önceki e, e, bir eser. Bunun e, muhtasarı Medine-i Tülülüm vefatından bir birkaç önce tamamlıyor e, İmna ile. Hmm. E, dolayısıyla bir eserin muhtasarı var. E, bir eserinde e, şerbi var. Mesela Adab-ı Bas Nazara alanında yazdığı o küçük birkaç varaklık eseri yine birkaç varak daha ekleyerek e, şerh ediyor. Yani kendi eserini kısaltma ve şerh gibi bir de kullandığını görüyoruz. E, başka dillerden e, tercüme ve muhtasar tercüme gibi örnekler de var. İşte benim tahkika çevirisini yaptığım Risale-i yani i Hilafet-i İnsaniye adlı eser aslında bir tercüme Farsça 14. yüzyılda yazılan bir ahlak, safi bir ahlak siyaset metnin <gülüyor> Hemedani'nin eserinin muhtasar bir Arapça tercümesi. Müzikler. Ama bunu söylemiyor tabii ki. Çünkü çok yerde kaynağını dikkat beraber bazen böyle kaynağını söylemediği yerlerde var. Bu da onlardan birisi. Hocam <gülüyor> bu şikayette kaç tane alimden söz etmiş, onu saydınız mı da? Yani tam bir rakam var mı orada? Hocam, 450 ile 500 arası diye hatırlıyorum. Ama kendisine yer verilen alim sayısı bu. Bir de eserde bir şekilde adı geçen dönemin başka sultanları falan, paşa, şubuğu gibi. İsimleri reklediğimde 170 isim geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi de Osmanlı alimi değil mi ya? Yani öncesinde yok. Hocam, Sadece Osmanlı. Öyle var Evet, ya Zaten şöyle ki e, bölümleme şöyle. 10 bölüme ayrılıyor. Eserin bir tabakat eseri olduğunu da kendisi söylüyor. Tabaka tabaka. Birinci tabaka, ikinci tabaka. 10 e, tabaka şöyle. Padişahların dönemindeki alimler. İşte mesela birinci tabaka Osman Gazi dönemi. ikinci. tabaka. E, Tabakta Orhan Gazi dönemi alemleri. Yani hayatının büyük bir kısmını onun hüküm sürdüğü yıllarda geçirdiği bilinen onun e, tespitleriyle. Onuncu e, tabakta da Kanun Sultan Süleyman dönemi. Şimdi e, 1558'de yazıyor. E, 950 e, pardon 965 1558'e tekabül ediyor. E, Kanun Sultan Süleyman 1566 değil mi? Yan çatıramıyorsam. Yani Eşek e, Ayku Numani'ye bittiğinde Kanuni'nin hükümanı daha sürecek bir 8 sene daha şey var. Dolayısıyla 10. tabakada da kendisini de oraya en sona ekliyor. En sona ekliyor Bölümler şey, yani o bölümlerde yer verilen alimler Osmanlı uleması. Fakat aralarda şunu şunu da yapıyor, çok ilginç bir şekilde. Yani bunu sorduğumuz iyi oldu. Mesela bir yerde... Ya, yani o var mı? Onu merak ediyorum yani. Acaba hocam, ya şöyle bir alim yapalım. O cezayı evet. yapmaktığı yerde Seyir Çerif Cürcani'ye uzunca bir yer açıyor. Ee, ve bizim mesela bugün modern e, araştırmalarda Seyir Çerif Cürcani'nin e, biyografisiyle ilgili en çok başvurulan iki kaynaktan bir tanesi orası, bir diğeri de bir Hanefi tabakatı var Kefevi'nin. E, Ketaip diye duygun sorulur. E, hmm. içerisinde de Türkiye'de Konya'yla yatan bir grup hoca e, neşretti onu. Ketayip'te yaklaşık 20 küsur sayfa Seyit Çerif Hücani bölümü. Halbuki Ketayip e, anlıyoruz. Hanefi Uleması tabakatı olduğu için Seyit Çerif'in orada yer alması gayet normal ama e, bir Osmanlı Ulema tabakatında Seyit Çerif nasıl olur? İşte burada Taşgöp Üzade'nin e, kendisiyle, kendi dönemiyle öncesi arasındaki <gülüyor> kurduğu bağlantılarla e, alakalı bir şey. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela daha sonraki zehirlerde ki bunların çoğu basıldı şimdi. Yazma Eserler kurumu bir ŞEKAİK projesi yaptı. E ŞEKAİK zehirlerin önemli bir kısmı basıldı. Mesela orada e bazılarında Fahrettin Razi hakkında bir bölümde var. Yani e, Seyirçer Cüccani hakkında müstakil bölüme dönüştürmüşler o sonraki zehirleri yazanlar. Hı. Dolayısıyla bu biraz şeyden de çıkmıştı. Yani Osmanlı Ulema biyografisinin dışında aslında bir İslam entelektüel tarihinin de kaynakları arasında yer alıyor. Hı hı. Ama Taşköklüzade'nin sistematiğinde eee o Osmanlı Padişahı'nın dönemde yaşayan e, alimler. Bunların sayısı da şu an hatırlayamadım aslında, bir, bir rakamda var. 450-500 arası bir sayı diye hatırlıyorum. Hmm. Ama şu da var, e, onu da söyleyeyim Muhammed'cim. Şimdi e, Osmanlı Osmanlı'nın kuruluşundan 1560'lara kadar Osmanlı'da hadi önde gelen diyelim, kenarda, köşede kalan, hakkında e, bilgi edinlemeyen alimler mutlaka vardır. Önde gelenlerin sayısı bile 500 mü olmalıydı diye bir soru e, akla geliyor. Şimdi yakın zamanlarda böyle muhtelif çalışmalar yapan hocalar var. Hı hı. E, bizim hem medyette, e, günümüzde, günümüzde bizim bildiğimiz işte şu asırlarda şu kadar medyese vardı, e, işte şu kadar alim biliniyor gibi sayıların sorgulayan çalışmalar yapılıyor, bir kısmı daha basılmadı. Mesela Üniversitesi'nden Bilgin aydın Hoca var, e, Bilgi Belge Bölümünde, O da Osmanlı İlmiyet Tarihi çalışıyor. ...şeyin çok daha fazla olduğunu söylüyor. Yani... Ta, ...Taşgök Güzade'nin ta başından kendi önüne kadar verdiği alim sayısı... E, ...aslında çok daha fazla. Taşgök Güzade bir seçki yapıyor aslında. Aynen. Sayı daha fazla. E, bunların farklı kaynaklardan da ulaşılabilir... E, ...diyor. E, mesela... E, ...dönemin kazasker, asker falan kullanıyor. E, çünkü çok takip rakamlar veriyor. İşte şu tarihte şu bir atarlı, şu tarihte buradaki görevi bitti. Onun yerine şu geldi. Yani dönemin evrakını kullanarak onları hazırladığı belli. Dolayısıyla yani böyle gereklere getirilmeyen İstanbul'a uzak yerlerdeki hakkında da burada bilgi yok, onu da ifade edelim. Yani anlı bilmeyenin bir şeyini veriyor bize ama o dönem 1300'lerden 1500'lere kadar tüm ulemada da burada kayıtlıdır diye bir yanılgıya da düşünmek lazım. Çok önemli bir tespit oldu bizim için hocam şimdi. Çünkü yani Osmanlı hakimiyetinin olduğu tüm coğrafyayı düşündüğün zaman o dönemde yani Anadolu'da dair hani e, sadece işte İstanbul, Edirne, Bursa gibi mekanların dışındaki yerleri bile hesaba katınca sayının çok daha fazla olması gerekiyor zaten. Burada şunu söyleyeyim. Anladığım, şimdi Taşköp diyor ki başta, şekayetin başında e, başka başka bölgelerin dilemasının tabakatı yazıldığı halde diyor, bu Anadolu, Biladır Rum'un uleması hakkında bir şey yok diyor. Yani aslında kendisi Aha. zaten eseri yazarken mesela o dönemde Osmanlı topraklarına dahil edilmiş olan Memlük coğrafyası uleması bile çok da uğraşmayacağını aslında söylüyor. Benim Öyle asıl ya. ilgim şey diye demek istiyor yani Biladır Rum yani, uleması. Evet. Ee, işte, neden oraya yöneliyor? O Osmanlılık e, bilinci diyor bunu şey, e, Cemal Kafadar. Yani bir Osmanlı... E, entelektüel zevki de oluşuyor diyor, başka alanlarda oluştuğu gibi. Bunu oraya hamle etim mümkün. Yani dolayısıyla e, biz o dönemde hicazda kimler vardı ki? Onlar da Osmanlı. Senin dediğin gibi e, memlük. Nasıl? Ama bunların tabakatı e, içerisinde bunlar İstanbul'a bir şekilde gelmişse, e, İstanbul'da yer edilmişse vefatı İstanbul'da olmuş veya işte İstanbul-Bursa. Müdürlüsü yapmışsa. Evet, evet. evet yani o, o zaman onlara yer veriyor. Yoksa mesela o dönemdeki bütün Mısır remasında yer vermiyor yani. yani evet. Osmanlı alemini sayarak. Hı -hı. Hocam süremiz doldu ya. Tamam yani, eyvallah sana... teşekkür ederim hocam. geç geçiyorum. Çok teşekkür ederiz yani. Şiir gibi anlatıyorsun. Güzel aslında sahura kadar dinleriz ama seni yormuyorum zaten öksürüyorsun. Ee, sanırım bir hastalık geçirdin ve hala devam ediyor. Devam tamam ediyor. Aslında bugün çok kötüydü. Ee... Yani şöyle öyle saatlerinde yazayım sana dedim e, acaba yapmazsın? <gülüyor> Hadi. Hadi ya. <gülüyor> Aranızda olabilir yani. Olabilir evet. Ben de uzun bir yolculuk yaptım bugün ve şu anda yorgun bir şekilde. Ben de acaba hocam yazsam ya bunu bir hafta sonrayım ertelesek diye düşündüm ama ayıp olur diye yazmadım. Olsun böyle de güzel oldu yani. Ya Daha fazla yormayalım seni inşallah. Arkadaşların sorusu varsa sorabilirler. Bazen böyle soru olabiliyor hocam. Ben bir söz vereyim. Arkadaşlar sorunuz var mı? Hocam benim bir sorum var aslında. Tamam dinliyoruz Aynur. Ee, öncelikle teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hadi rahat. Hocam dediniz ki şey nazar ve istihlal, keşf ve müşahede. Yani bu iki metodu dengede tutmuş dediniz. Ama birçok konuda yani birçok alanda da birçok eseri var. Yani herhangi bir metoda daha ağırlık vermiş diyebilir miyiz? Evet. Yani bu aslında e, biraz izafi, objektif olmadan cevap verilecek de bir konu. Mesela birkaç akşam önce, e, isim vermeyeyim, bir televizyon programında, e, çok ulusal bazda yayın yapan bir kanalda bir hocamız iftardan hemen önce, Taşkörpizade'nin İstanbul saadetine atıf yaparak, ee, ve özellikle bu son bölümlerdeki ilmi dün e, o e, şey ilimlerini öne çıkartarak yani Ta Taşköp Üzade'nin Keşf Mücahede'de asıl eden yani, ilimler yer açtığında onu merkeze koyduğunu söyleyerek anlattı. Ee, e, biz de şimdi e, yani bu felsefe ve kelam eserlerini de çıkartarak özellikle nazar alanında nazar ve istiller alanını öne çıkarttığını söyleyebiliriz. Ama ben kesinlikle Taşköp Üzade'nin bir o Mecmu'nun Bahre'nin ifadesini kullanıyor ki bu Kur'an'ı bir tabir malum. Ee, özellikle işrakilik için kullanıyor bu. Yani işrakiliğin şeyi yani, teellüh yöntemi diyor ya, söyle verdiği hem nazar hem de e, keşf müşahedeyi birleştirdiğini iddia ediyor. Ee, e, e, ben ikisinden birisini tercih etmediğini düşünüyorum. Yani iki yöntemi de e, kullanıyor ve e, farklı alanlarda, o alanın gereği olan yöntemi kullanarak Eser yazmışsa sırf biz oraya bakıp da bu e, Nazar istidlal ehlinin en öne gelen ismini demek bence haksızlık olur. Yani e, o anlamda hani izafi bir cevap verebilir ama ben de çalışıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Mesela şimdi Tecidül İtikad Tuğsi'nin tecidine e, haşiye yazıyor. Çok e, muazzam büyük bir haşiye. E, çalışıyor onu burada bir arkadaş. E, şimdi bu eser eee haliyle e, nazar istediler çizgisinde yazılmış bir şey. Burada şimdi eee kalkıp da yani mihtahul gaybın bir haşiyesini yazar gibi eee yazmaması gerekirdi. Öyle de yapmış zaten. Kullandığı kaynaklar yaptığı isimler, orada hesaplaştığı, eleştirdiği isimler. Eee baktığımızda bu ama yani irfan ve, ve tasavvuf çizgisinin öncelendiği bir konu ve e, eser varsa orada da ona göre eee davranıyor. <gülüyor> Eserinin yani içeriğine göre o zaman olmam. Ama sadece şöyle eserin yani o e, eser yazıldığı alanın gerekleri e, belirleyici oluyor ama yani ben nihai anlamda bir tercihte bulundum ama onu da söyledim. ikisini birleştiren yöntem e, bu bu akşam hiç bahsetmedik Gazali çok önemli bir kaynağı şey yani, e, evet. zaten yani burada haksızlık olur Gazali'ye dikkat işimiz e, <gülüyor> Gazali'nin o İslam ilimleri e, tasavvufu merkeze alışına benzer bir şey var ama gazalden farklı bir şey var, yapısı da var Taşgörp Üzade'nin. Dolayısıyla nazar istillen ve keş müşahede arasında bir e, sertez kurma çabasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben bunu Nazariyat Dergisi'ne çıkan Osmanlı Masih'in işraki tasavvurlarının bir makalem var. Orada da ifade etmeye çalıştım. Yani Taşgörp kendi konumu, bu bir tercih, ben de öyle yorumladım ikisini birleştiren yöntemi. Yani birisini diğerine tercih etmeyelim, birini diğerine daha üstün kırmayalım şeklindeki yorum bu ben ön planı çıkartmayı daha doğru buluyorum. Ama dediğim gibi yani Mehtahur Saade'nin o son bölümüne bakarak uçuyor diyebilirsin. Yani tam bir e, e, İrfan Gelinliği'nin temsilcisi. Ama zihni varlık risalesi ne bakarsan da ki o yayınlandı o Türkçe çevirisi Ömer Mahir Alp tarafından yayınlandı. E oraya bakarsan da dersin bu adam Çalınan ibnesi inası diyorlar mesela şeye ibni Kemal'e. Ve Taşköprü zade içinde buna benzer bir ifade kullanabiliriz yani bu evet. yani, ki sert ve zor konularda bunları yazmış isimler. Tamam hocam. Mesela, aynen, ben kaçamak bir cevap vermediğimi düşünüyorum yani ikisi arasında, evet. iki seviyesinde arasında bir sentez onun tercih ettiği yol diye düşünüyorum ve tekrar edeyim. Yani farklı alanlarda farklı eserler hangi yöntemi gerektirmesi ona göre de yazmış ama o bizi yanıtmasın demek istedim. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet başka soru var mıydı arkadaşlar? Sanırım yok. Hocam Davetimizi kabul ettiniz, geldiniz ve bize burada bugün çok güzel bir şekilde Taşköpülü Zade'yi izah ettiniz, biyografisini anlattınız. Çok çok detaylı bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar adına, kendim adına da. Ee, sağ olun, var olun. Evet, arkadaşlar... Davet için teşekkür ediyorum. Evet, tekrar hayırlı amazalar, evet. hayırlı bayramlar dilerim. Allah'a emanet olsun. Şey, Allah evet, siz de Allah'a emanet olun. Arkadaşlar iki hafta sonra tekrar yeni bir gündemle, yeni bir konuyla bir arada olmak üzere diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.